Bugün 18 Aralık 2022 Pazar Güneş günündeyiz. Ay gün boyu terazi burcunda ilerleyecek. İlişkiler, ortaklıklar, diplomasi ve hukuk, güzellik, estetik, sanatsal konularla ilgilenmemiz mümkün. Öğleden sonraki saatlerde ay kova burcundaki satürnle üçgen görünüm yapacak. Hava elementinin güçlenen enerjisi sosyal ve toplumsal konulara da ilgimizi arttırabilir. Günlük yaşamımızda eşitlik, adalet ve uyum arayışı öne çıkabilir. Gerek kişisel, gerekse toplumsal alanlarda organizasyonlar, ekip çalışmaları, sosyal etkinlikler ilgimizi çekebilir. Arkadaşlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Uluslararası konular, seyahatler, akademik ve hukuksal konularda önemli girişimlerde bulunabiliriz gün genelinde oğlak burcundaki Merkürle boğa burcundaki Uranüs arasındaki üçgen açı etkin olacak zihnimiz hızlı çalışırken iş ve maddi konularda pratik çözümler üretebiliriz İşimize yarayacak bilgilere ulaşmamız yaratıcı ve orijinal fikirler üretmemiz mümkün siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.